Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Nasılsınız? İyi misiniz? Kamp nasıl gidiyor? Bir yazın bakalım. Görelim yorumları arkadaşlarım. Chat kısmına yazabilirsiniz. Onları da okuyorum arkadaşlarım. Şimdi gençler bugün ardışık sayılar konusunu işleyeceğiz. 2023 TYT Matematik Kampımızın birinci haftasının artık son günündeyiz. Birinci haftanın son konusundayız. Bu konu bittikten bir iki saat sonra da ben size yine her zaman olduğu gibi artık alıştınız iki gündür. E, TYT e, kısmının Ardışık sayılar kısmının özür dilerim Testini çözeceğim arkadaşlar e, Bu testle beraber bu haftayı Noktalayacağız ve Sana bir de rehberlik ve Ödev videosu hazırladım ben Rehberlik ve ödev videosunda da Bu hafta çözmen gereken Hani o ben soru bankaları önermiştim sana e, Dilerseniz şu sağ üst Tarafa da videonuzun sağ üst tarafına da Oraya bir kart bırakayım ben O videoyu da izlemediyseniz izleyin Önerdiğim kitaplardan beğendiğiniz olan kitabı, beğendiğiniz kitabı alın arkadaşlarım. O kitaptan da ben size ödev vereceğim. Diyeceğim ki bu hafta işlediğimiz konulardan e, gençler bu soruları çözeceksiniz. Şu kadar test çözeceksiniz. Bu testleri çözdükten sonra ancak pekiştirebilirsiniz. Bunları da sakın unutmayın gençler tamam mı? Sadece bu kitaptan konuyu dinledim, testi çözdüm, bitti değil. Matematik o kadar kolay olmuyor. Tamam mı? O işler öyle basit değil. Dolayısıyla benim verdiğim ödevleri yapacaksınız. Ödevleri yaptığınız takdirde bu işi başaracağız arkadaşlar. Bu kam bittiğinde TET senin için bir mazi olacak. Aklında bulunsun. Bana güvenebilirsin. Evet gençler hazırsanız dilerseniz videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet artık geçelim değil mi dersin? Arkadaşlar artışık sayılar konumuz demiştik başlıyorum en bir n bir reel sayı n'nin bir real sayı olduğunu biliyoruz burada n var öncesini ve sonrasını dolduralım şimdi bakın arkadaşlar n'den hemen bir öncesi n eksi 1 n eksi 1'den hemen bir öncesi n eksi 2 n'den bir sonrası n artı bir ve n artı birden bir sonrası da n artı iki. bu şekilde olan sayılara biz ne diyoruz ardışık sayılar diyoruz ardışık sayılar diyoruz. Şimdi bakın ardışık sayılarla alakalı sevgili gençler e, sokağa çıkalım 100 kişiye soralım diyelim ki bana ardışık sayılar söyle. Hani az çok matematik bilenlere soralım tamam mı? Ardışık sayılar söyle dediğimiz zaman e, şunu söylerler yani 1, 2, 3, 4 5 diye giden sayılar ardışıktır. Yanlış mı? Doğru. Sıkıntı yok. 3, 6, 9, 12 ardışık mı? Belirli bir kurala göre ardışık. Ama kimse şunu söylemez. Örnek veriyorum 2.1 virgül 3.1 virgül 4.1 virgül 5.1 yani 2 tam onda bir 3 tam onda bir 4 tam onda 1, 5 tam onda bir bunlar sevgili arkadaşlarım ardışık mıdır evet ardışıktır. o zaman ardışık sayılarla alakalı şuraya bir de not alabilirsin diyeceksin ki aralarındaki fark aralarındaki fark aralarındaki fark bir olan sayılar 1 olan sayılar Ardışıktır diyeceksin Tamam Sayılar ardışıktır sayılar sayılar yazıyorum. Ardışıktır Tamam mı gençler Bunu sakın unutmayın Bakın bunlar da ardışık Hatta bak ileri götürelim olayı P P-1 P artı -1, 1 Bakın bunlar da ardışık sayılardır Mesela P ile P artı 1 Birbirinin ardışığıdır Anlaştık mı Bunu sakın unutmayın Peki hocam Madem aralarındaki fark bir olan sayılar ardışıktır. E hocam bu örnek veriyorum. 2 4 6 8 e bunlar ardışık diye öğretildi bize. Yanlış mı öğrendik yani? Yo doğru öğrendin. Sakın fakat bunlar sevgili gençler ardışık sayılar diyemeyiz. Bunlara ardışık çift sayılar diyebilirsiniz. Bunun ayrı bir ismi var bakın. Ardışık sayı ile ardışık çift sayı arasında dağlar kadar fark var. Tamam? Bunu da sakın unutmayın. N'ye bir tam sayı olmak üzere. 2N'yi biz ne demiştik arkadaşlarım? Bir önceki dersimiz değil. Ondan önceki, de yani pazartesi günkü dersimizde ne demiştik? Çift sayılar demiştik. Doğru mu? Çift sayılar. Peki, çift sayıları 2N ile gösteriyorduk. O zaman ben buna 2 eklersen bu da çift olur mu? Bir iki daha eklersen bu da çift olur mu? Evet, o zaman bunların hepsi gençler neymiş bizim için? Ardışık, ardışık, çift sayılarmış. Anlaştık mı? Ardışık, Çift sayılarmış. Peki hocam şunlar ne peki? Bunlar da bakın şurası tek mi? 2N-1'i tek formatını göstermiştik değil mi? O zaman bu da tektir 2 ekledim. 2 ekledim bu da tek oldu. E, madem öyle bunlar da ardışık tek sayılardır diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi, Şimdi ardışık çift sayılar ve ardışık tek sayılarla alakalı. Burada aslına bakarsanız cümlelerimin içerisinde bir şey daha öğrendik. Ne öğrendik biliyor musunuz? Aradışık hem çift sayıların hem de tek sayıların sevgili yaşlar aralarında, aralarında hep ne vardır? İki fark vardır. İki fark vardır diyoruz. Yani sen çiftin üzerine iki eklersen ardış, ardışığını bulursun. Bir iki daha eklersen diğer ardışığını bulursun. Veya en başta söylediğim çift sayı sayıdan iki çıkarırsan ardışığını bulursun. O halde bir not daha yazasımız var bizim bir not daha yazasımız var ne yazacağız biliyor musunuz şuraya yazabilirsiniz o notu da şöyle her sayının her sayının gençler 2 tane iki tane nesi vardır ardılı vardır yazıyorsunuz ardılı vardır ardılı nedir ya ilk defa duymuş olabilir misiniz? Her sayının 2 tane ardılı vardır. Mesela 5 sayısının ardınları nedir? 6 ve 4'tür. Veyahut 3 sayısının ardılları 4 ve, ve sevgili arkadaşlarım 2'dir. Bir öncesi bir sonrası. Bir öncesi bir sonrası. Mutlaka her sayının 2 tane ardılı olmak zorundadır. Aklınızda bulunsun. Şimdi başlayalım mı örneklerimize? Başlayalım. Ardışık 3 doğal sayıdan en büyük ile en küçüğünün toplamı 48 olduğuna göre Mikrofonumu birazcık yaklaştıracağım Evet 3 ee, doğal sayıdan En büyüğü ile en küçüğünün toplamı 48 olduğuna göre Bu bu üç sayının toplamı nedir? Şimdi ben Ardaşıkmış ya 3 doğal sayı Ortancasını x dersem En büyüğü x artı 1 olacaktır En küçüğü de x eksi 1 olacaktır Doğru mu? Ne demiş en büyüğü? En büyüğü bu en küçüğü demiş en küçüğü de bu işte bu ikisinin toplamı bu ikisini toplarsanız 1'ler gidiyor sanki değil mi ikisini toplarsanız 2x gelir ve 2x arkadaşlarım neymiş 48 toplamları 48 dediği için x o zaman kaç olur hocam 16 olur pardon özür dilerim hocam 24 olur 24 olur peki x 24 ise bu üç sayının toplamı sorulmuş e ben bu üç sayıyı bir güzel toplarsam elime benim zaten 3x gelir İkisi de 24 bulduk ya toplamları o zaman 3 kere 24'tür. Bu da 72'nin ta kendisidir diyeceğiz sevgili gençler. İlk sorumuzu böylelikle çözmüş olduk. Alt kısımda bir notumuz var. Bu not senin için şu an bir şey ifade etmiyor olabilir ama çok ama çok güzel bir detay vereceğim şimdi size. Tamam bu sayılarla işlem yapmayı yapmanızı kolaylaştıracak argümanlar arkadaş bunlar kaçırmayın. Ee, hani ben bir yerden mi öğrendim yok ben bir yerden öğrenmedim ben e, nasıl diyeyim bazen böyle hani matematikçiler yapar ya böyle insanlar da hayran hayran bakar ulan nasıl yapıyor o işlemleri kafasından falan diye Heh. işte ben o kafamdan yapabildiğim ve bazı kesimin de e, hayranlık duyduğu şeyleri sizlere anlatacağım tamam mı 1 bir zaten 1'e eşit 1 ile 2'nin toplamı 3 Tamam 1-2-3'ün toplamı 6 1-2-3-4'ün toplamı 10 e Bir daha niye eşittir yazmışım ben Şundan kaynaklı iyi dinliyorsun Burada kaç tane sayı var 1 ile 2'de 2 tane sayı var 1 ve 2 Peki bunların tamı 1 ve 2'nin tam ortasındaki sayı nedir Arkadaşlarım 1.5'tur değil mi Bakın tam ortadaki sayıyla Sayı adedini çarparsanız 3'ü bulursunuz 2 kere 1.5 3 yapar 1-2-3 tam ortadaki sayı 2'dir Ve 3 tane sayı vardır Dolayısıyla tam ortadaki sayıyla sayı, sayı adetini çarptınız. Bakın 6'yı buldunuz. 1, 2, 3, 4'te 4 tane sayı var. Ve tam ortadaki sayı 2 ile 3'ün arasındaki 2,5'tür. 4 kere 2,5'da bize 10'u verir. 1, 2, 3, 4, 5 tam ortadaki sayı 3'tür. Ve toplam 5 tane sayı vardır. 3 kere 5 bize 15'i verir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam ortasındaki sayı 3 ile 4'ün ortasındaki 3,5'tür. Ve sen gidip 3,5 ile 1,5'tür. Burada toplam 6 sayı olduğu için 6'yı çarparsan yine 21'i bulursun. Bu her durum için geçerli mi? Geçerli. Bu hocam hep mi birden başlaması gerekiyor? Hayır tabii ki de. Mesela 6 artı 7 artı 8 artı 9 artı 10'u sen toplamak istiyorsun. Kaç tane sayı var burada? 5 tane sayı var. Ortadaki sayı ne? 8. 5 kere 8 dersen sen zaten bunun sonucunu bulmuş olursun. Tamam mı? Veyahut. Hocam birer bir artmak zorunda mı? Hayır. Örnek veriyorum. Ama düzenli artsın da birer birer artmasına gerek yok. Örnek veriyorum gençler. 5 ee, ile başlayalım. Tamam. 3'er 3'er arttıralım. 5, 8, 11, 3 arttırdım 14. Ee, bir 3 daha arttırdım 17. Bir 3 daha arttırdım 20. Bir 3 daha arttırdım 23. Şu an toplam 7 sayımız mı oldu? Tam ortadaki sayı 14'tür. Toplam 7 tane sayımız var. 7 kere 14 derseniz 70 artı 28'den 98 gelir. İşte sen bunların her birini toplarsan öyle elinle avucunla toplaya toplaya ilerlemene gerek yok. Cevap 98 zaten. Yani şunları toplamak tansa bence 14 ile 7'yi çarpmak çok daha basit bir olay. Umarım anlaşılmıştır. Umarım o Matematikçilerin kafasındaki o gizemli bilgileri de öğrenebilmişsindir tamam şimdi geçelim sağ üst tarafa bir de size formül verelim zaten ee, bu formüller var olduğu için mi buradaki taktikler var hayır buradaki taktikler var olduğu için buradaki formüller var tamam mı İkisini birbirine karıştırmayalım lütfen. Ardışık ilk en adet sayma sayısının toplamı yani birden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 n'ye kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunur sevgili gençler. Tamam bu kuralla bulunur. n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani son sayıyı yazdın, son sayının bir fazlasını yazıp çarptın ve 2'ye böldün. Olay bu. Umarım anlaşılabilmiştir. İkinci örneğimizde anlaşamayanlar için anlamayanlar için ikinci örneğimizde bunları ele alalım. En çarpı en artı 1 bölü 2 bakın 1'den 10'a kadar o zaman ne diyeceğiz son sayı 10 bir fazlası bölü 2. Onu 2'ye böldünüz bunları da 10 ile 11'i çarpıp 110 deyip 2'ye bölmeyin. Şurada sadeleştire sadeleştire gidin çünkü zaten bunlardan birisi mutlaka çift olup 2'ye bölünecek. 5 kere 11 kaç yapar 55 yapar hocam ki cevap belli 5'miş. 1'den 22'ye kadar olan sayıların toplamı bakın 22 çarpı 23 bölü 2'dir. Dolayısıyla sevgili gençler 2 ile 22'yi sadeleştirdiniz 11 dediniz. Bakın burada da kısa yolla bir çarpma yolu öğreteyim ben sana. Sen 23'le 11'i çarpacaksın değil mi şu şekilde. Bunu da çarpmak için uzun uza diye uğraşma. Şöyle yapıyorsun. Bir sayı eğer 11 ile çarpılıyorsa yukarıdaki sayının İkisini buraya yazıyorsun 3'ünü buraya yazıyorsun bak 2'yi buraya yazdın 3'ü buraya yazdın 2 ile 3'ü topladım 5 onu da buraya yazıyorsun yani cevabımız neymiş 253'müş hadi bunu da pekiştirelim örnek veriyorum 35 kere 11 dediğimiz zaman ne yapacağız 3'ü buraya yazdım 5'i buraya yazdım ikisini toplayıp 8'i de buraya yazdım 35 kere de 385 yapıyormuş tamam kaptın sen o işi sonra devam edelim 3'ten 100'e kadar olan sayıların toplamı He, Şimdi burada formüle uymayan Kurala uymayan bazı e, Mevzular var Bu mevzu ne arkadaşlar şu 1 artı 2 artı Bak burada 1 ile 2 eksik burada tamam mı Şu an aslına bakarsanız Ben bulmam gereken sonuca Bulmam gereken sonuca 3 ekledim 1 artı 2 3 ekledim Şimdi bu şekilde bulalım sonucu 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını Nasıl buluruz Hocam 100 çarpı 101 bölü 2 deriz. Daha sonrasında 2 ile 100'ü sadeleştirip buraya 50 yaparız. 5 kere 101, 505'tir. Bir sıfır eklersem 5050 yapar. Şimdi bunların e, sevgili arkadaşlarım e, çarpımı yani bu birden 100'e kadar olan sayıların toplamı 5050. Ama ben sonuca 3 ekleyerek sonuca 3 ekleyerek 5050 buldum. O zaman sonucum kaçtır? 5000 47'dir diyeceğim. Benim doğru cevabım da bu olacak sevgili arkadaşlarım. Evet. ikinci örneğimizi çözdüğümüze göre bir diğer notumuza geçebiliriz. Her notta yeni bir şey öğreniyorsun bak. A, A artı R, A artı 2R, A artı 3R, A artı n kere R. Bu sayı dizisindeki terim sayısını nasıl bulacağız? Şimdi terim sayısını bulurken sevgili arkadaşlarım şunu yapmamız gerekiyor bizim. Son terimimiz burada ne? A artı n çarpı r son terimden ilk terimi yani a'yı çıkarıyorsun çıkardıktan sonra da artış miktarına bölüyorsun artış miktarımız burada ne kaçar kaçar artıyor bakın a'dan a artı r'ye r artmış a artı r'den a artı 2 r'ye yine r artmış dolayısıyla artış miktarı olan r'ye bölüyorsun böldükten sonra bir de 1 ekliyorsun tamam şimdi böylelikle böylelikle bakın burada eksi a ile artı a gitti n çarpı r bölü r artı 1 kaldı. E buradaki hocam bölü r'lerde gidiyor. E gitsin. Demek ki kaç tane terim varmış burada? n artı 1 tane terim varmış. Şimdi n artı 1 tane terim olduğunu bulduk ya. Bu terimleri toplamak istiyorum ben şimdi. Yukarıdakileri toplamak istiyorum. Yukarıdakiler nasıl toplanacak? Terim sayısı terim sayısı bunlar yazın ha bunlar değerli. Bölü terim sayısı bölü 2 çarpı son terimimiz bizimle şuna son terim diyelim a artı nr artı ilk terim a diyorsunuz. İşte formülümüz bu. Bunu da genelleştirecek yukarıdaki örneği uygulayacak olursak terim sayımız n artı 1'di zaten bölü 2 son terimimizde a artı nr ile a'nın toplamı yani 2a artı nr olacak sevgili arkadaşlarım. Sen bunu Türkçe olarak şu şekilde de yazabilirsin ki çoğu konu anlatımlı kitapta veya fasükülde öyle yazar. Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim artı ilk terim diyorsunuz. İşte sevgili arkadaşlarım genel formülümüz bu. Genel kuralımız budur. Aşağıdaki örneğimize bakalım. Üçüncü örnekte de demiş ki bunların alayını topla. E tamam toplayalım. Önce terim sayısını bulalım. Terim sayımız. Son terimden ilk terimi çıkardığım artış miktarımız kaçar kaçar artıyor? 3'er 3'er artıyor. 3'e bölelim. 37'den 10'u çıkardım. 27. Görünmüyor değil mi? Pekala 27. 3'e böldüm. 9. Artı 1 diyorduk değil mi? Onu da unutmayın. Terim sayımız kaçmış? 10. Şimdi terim sayısı bölü 2 çarpı. Son terim 37. ilk terim 10 diyorsunuz. 10 2'yi sadeleştirdiniz. 5 geldi. Demek ki cevap 5 çarpı 47'ymiş. Bakın şurası da 47 yapıyor. 5 kere 47 kaç yapar? 235 yapar. Demek ki 10, 13, 16, 37'ye kadar olan sayıların toplamı bizim için neymiş? 235'miş sevgili gençler. Ve dördüncü örneğimize bakalım. Peki negatiflerden falan başlarsak ne olur? Durumlar değişir mi? Ve negatif gördüğümüz zaman korkmak zorunda mıyız? Yok formül aynı formül kural aynı kural sıkıntı yok ki devam et yapıştır bakayım. önce terim sayısını bulacağız son terimden hop eksi dedim ilk terimimiz ne eksi 16 bunu böylece çıkaracağız artış miktarımız kaçar kaçar artıyor hocam 3'er 3'er artıyor yine bak 3 eklemiş 3 eklemiş böyle gidiyor o zaman artış miktarına böldüm 1 ekledim 23 eksi, eksi 16 demek ne demek eksi eksi artı yapar 23 16 daha 39. 3'e böldüm. 13. 1 ekledim. 14. Şimdi benim terim sayım kaçmış? 14'müş. Terim sayısı bölü 2 çarpı. Son terim 23 artı ilk terim eksi 16 dedim. Sonra da 14'ü 2'ye böldüm. 7. 23'ten 16'yı çıkardım. 7. 7 kere 7 kaç yaptı? 49 demek ki cevabımız bu olacakmış sevgili arkadaşlar. Tamam. Keyifli bir ilk sayfaydı. Bugünün konusunda Şöyle Sayfamıza da uzaktan bakalım Eğer senin sayfan da bu şekilde dolu dolu olduysa Ne mutlu sana Tamam, İyi çalışıyorum demektir <gülüyor> Devam edelim Bir e, yorum yazılmıştı çok beğendim Hocam kampınızı Sorular kolay orta zor demeden Sonuna kadar götüreceğim Demişti Zaten olay orada arkadaşlar Yani e, Türkiye 16.sı olan Öğrencimin dersine de girdim ee, sınıfında e, matematik düzeyi onun kadar iyi olmayan öğrenciler de vardı ve ben tabi doğal olarak e, alt gruplara hitaben de örnekler çözmek zorundaydım yani Türkiye 16.sı bir öğrenci tahtada nasıl örnekler çözebilirsin değil mi yani düşünüsen arkadaşlar adam Türkiye 16. olacak bunun birinci de değil belki ama sonuçta Türkiye 16. oldu o çocuk ve hani tahtada nasıl örnekler çözebilirsin ki ne sorusu çözebilirsin ne, ne dersen tahtaya çözecek zaten yani ne yapalım yani e, o zamanlar YGS vardı, LYS vardı yani YGS, LYS'ye girecek çocuk için ne yapayım olimpiyat sorusu mu çözelim tahtada yani bu da aykırı dolayısıyla normal standart örnekler çözüyorduk ve hani bazen böyle tahtaya 5-10 tane örneği arka arkaya yazıp e, öğrencilerin önce çözmesini istiyordum daha sonrasında ben anlatıyordum örnek veriyorum o kısımda ee, i̇smi de Mehmet'ti. Mehmet her görüyorsa selamlar. Ee, Mehmet Diğer öğrenciler böyle gayet salaş davranırken Mehmet en ön sırada dizlerinin üzerine şu şekilde arkadaşlar dizlerinin üzerine defteri koymuş ve tahtaya şu şekilde baka baka böyle not alıyordu. En son durup dedim ki Mehmet dedim hani Bunlar senin için kek değil kekstra yani. Senin yazmana gerek yok. Dediğim zaman çok güzel bir cevap verdi. Dedi ki hocam belki yeni bir şey öğrenirim. Yani bu cevap zaten inanılmazdı tamam mı? Yani e, YGS-LGS sonuçları açıklandığında biliyorsunuz de dün açıklandı. YGS-LGS sonuçları açıklandığında ben Mehmet'i aradım. Ne yaptın diye. Mehmet çok güzel bir cevap verdi. Dedi ki hocam şu an İstanbul'dayım dedi. Normalde Ankara'da oturuyoruz O da Ankara'da oturuyor Hocam şu an İstanbul'dayım dedi Ve üniversite geziyorum dedi Galatasaray Üniversitesi ile Boğaziçi arasında çok kaldım dedi Ama sanırım Galatasaray'ı tercih edeceğim dedi Kampüsü çok güzel Deniz kenarında dedi Galatasaray hukukta Hatta şu an mezun olmuştur e, Avukat oldu diye biliyorum Yani Bu şekilde olmak gerekiyor Yani kolay, orta, zor, ayırt etmeden sizi sorular öne geçirmez Öğrendiğiniz bilgiler öne geçirir Bunu da sakın unutmayın Ve derse devam edelim Evet gençler 22, 27, 87'ye kadar olan Bir sayı dizisi var Bunların toplamı soruluyor bize Gelin bunları bir güzel toplayalım arkadaşlar Ne diyor şimdi bakalım Kaçar kaçar artıyor Hocam 5'er 5'er artıyor 5' 5 artmış bunlar Peki son terimimiz ne 87 İlk terimimiz ne? 22 çıkardım. Son terimden iki terimi. Ve diyoruz ki bölü artış miktarımız olan 5. Ve sonuna da 1 eklemeyi unutmuyorsunuz. 87'den 22 çıkarırsanız arkadaşlar 65 bulursunuz. 65'i 5'e bölüp 1 ekleyeceksiniz. 65 bölüp 5. 13'tür. 13'e 1 eklediniz. Terim sayımız 14. Bu TS. Terim sayısı. Baya fazla gittik yalnız. <gülüyor> Değil mi? Bu terim sayısı arkadaşlarım. Peki terim sayısı bölü iki diyoruz çarpı son terimimiz 87 ilk terimimiz 22. Şurası kaç arkadaşların 7 çarpı 87'ye 22 eklerseniz eğer 109 yapacaktır ve bunları da çarparsanız 763 gibi bir sayı elde edersiniz cevabımızda bu olur sevgili arkadaşlar. Tamam devam 6. örnek. Her rakamın sayı değeri kadar kullanıldığı 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, en yani son 9, 9, 9, 9 sayısı kaç basamaklı bir sayıdır diye sormuş. Bakın dikkat. Şurası bizim için önemli. Her rakam sayı değeri kadar kullanılacak diyor. Yani bu ne demek? 1'den 1 tane var diyor. 2'den 2 tane, 3'ten 3 tane, 4'ten 4 tane, 5'den 5, 6'dan 6, 7'den 7, 8'den 8, 9'dan 9 tane demek. Bu sayı kaç basamaklı diye soruyor. Şimdi bir basamak şurada var zaten. Bir. İki basamak burada var. Üç basamak üçlerde var. Dört basamak dörtlerde var. Beş basamak beşlerde derken en son dokuz basamaklı dokuz olacak. Yani diyor ki birden dokuza kadar topla demiş aslında bize soru. E çok güzel o zaman toplayalım. Neydi formül? N çarpı N artı bir bölü ikiydi. Madem öyle. N'imiz burada dokuz. 9 çarpı 10 bölü 2 bize cevabı verir. Bu da 45'in sevgili gençler ta kendisidir diyeceğiz. Evet 7. örneğimiz diyor ki bu şekilde bir e, şekil verilmiş. En alt sırasında 16 tane boncuk bulunan şekilde toplam kaç tane boncuk vardır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar en alt sırasında kaç tane varmış şurada nokta nokta nokta demiş ama burada 16 tane varmış. Bir üstünde ne kadar var? Bak şimdi burası bir tane var. Burada iki tane var. Burada üç tane var. Burada dört tane var. Demek ki birer birer artıyor. Bundan öncesinde de on beş tane var. Toplam kaç tane boncuk olduğunu nasıl bulursunuz? Tabii ki bunları toplarsınız. Yani birden... Hop, nokta, nokta, nokta, ...on altıya kadar olan sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş aslında bakarsanız bize. ya yani onu nasıl bulurum? Yine aynı formülle. N çarpı en artı bir... Bölü 2 biçiminde bulurum Neyimiz burada kaç arkadaşlar 16 Demek ki 16 çarpı 17 bölü 2 Bize cevabı verecek Burada ben ikileri sadeleştirirsem 2 gitti 2 gitti burada 8 kaldı 8 kere 17 8 kere 10 80 yapar 7 kere 8 56 yapar İkisini toplarsanız 136 gibi bir sonuç bulursunuz Doğru cevabımız da bu olur Sevgili gençler Ve devam ediyorum sağ üst tarafla Bakın Şurası birinci satır Birinci satırda ne var bir İkinci satırda birden hemen sonra gelen iki ve üç Üçüncü satırda üçten hemen sonra gelen Dört beş altı Dördüncü satırda dört tane sayı var ve 6'dan hemen sonra gelen yedi sekiz dokuz on var Beşinci satırda da aynı şekilde devam ediyor Yukarıda verilen örüntünün Onuncu satırındaki en büyük Üç sayının toplamı sorulmuş bize En büyük üç sayının toplamı Soruluyor şimdi Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz tamam mı Buradaki bir Şuradaki 3, buradaki 6, 10, 15 diye devam eden sayılar bize bir şey ifade ediyor mu? Size bir şey ifade Bana ediyor da size bir şey ifade ediyor mu? Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Daha önceki örneklerimize bir bakalım. Bakın, bakın gençler. Şurada bir şey fark etmeniz gerekiyor. 1, 3, 6, 10, 15, 21. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Bak şimdi buraya bakıyorsun. 1, 3, 6, 10, 15, e bu böyle gidiyor. 21 olacak sonraki de, değil mi? E ben 10. satıra kadar böyle yazacağım mı? Yok, yazmayacaksın. Bak şunu yapacağız, şunu yapacağız. 1. satırda 1'den 1'e kadar olan sayıların toplamı var. O da 1 yapıyor zaten. 2. satırda 1'den 2'ye kadar. Yani sevgili gençler, bu ne demek? 1 artı 2 var. 3. satırda 1 artı 2 artı 3 var. 4. satırda 1 artı 2 artı 3 artı 4 var. 5. satırda da 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı var. O zaman 10. satırda 1 artı 2 artı nokta nokta nokta 10'a kadar olan sayıların toplamı bu satırın en son basamağındaki sayı olmaz mı? En son hanesindeki sayı olmaz mı? Olur. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını ben 10 çarpı 11 2 ile bulurum. Demek ki buradaki 2 de buradaki 10'u sadeleştirirsem 5, 5 kere 11'den de 55 kere daha önce hesaplamıştık biz bunu. Son e, hanedeki sayı Şuradaki sayı 55 ise Bize neyi sormuştu arkadaşlarım Şöyle son 4 tanesinde olan 4 mü? E, en büyük 3 Tamam çok güzel. Burada ne yazıyormuş? 55. Burada ne yazar? 54 Burada ne yazar? 53 yazar Hadi bunların toplamı sorulmuş işte e Bunların toplamı da sen herhangi bir Formül kullanmadan ya da bunları Tek tek toplamadan bulmayı ben sana öğrettim Ardı çıkartıyor. Ortadaki sayı 3 pardon 54 Oradaki sayı 54 Kaç tane sayı var? 3 tane 3 kere 54 bize cevabı verir Yani 162 bizim cevabımız olur Sevgili gençler Evet Devam edek mi 9 la. Edelim edelim edelim Ardışık 19 tane tam sayının toplamı 19 olduğuna göre ha, Nasıl oluyor ya? Ardışık 19 tane tam sayılar toplamı 19 Bu 19 sayının Çarpımı kaçtır diye sormuş Sanki burada bir hinlik var değil mi? Sanki böyle cevap ya sıfır çıkacak ya bir çıkacak gibi duruyor değil mi? Şimdi düşünelim bakalım. Ardışık 19 tane tam sayı bak. İlk derste bir şey söylemiştim. İlk dersten beri dinliyorsan, ilk derste bir şey söylemiştim. Demiştim ki tam sayı görür görmez aklına neler gelsin bak. Sadece o dediğim aklına gelse yetiyor. Aklına neler gelecek? Negatifler gelecek. Negatifler He, Şimdi negatif dediğim an Zaten bu sorunun ben sana Anahtar teslimini yapmış oluyorum Tamam ben sana dedim ki al güzel kardeşim Bu senin anahtarın artık diyorum Gir kapıdan içeri hadi yallah diyor E ne bu negatifler Aklına gelecekse demek ki Negatifleri düşüneceğim o yüzden Ardışık 19 tanesinin toplamı 19 olabiliyor Tamam mı ha çok güzel Peki şimdi o zaman düşünelim Düşünelim Bunların toplamının 19 olabilmesi için bir kere şöyle 19'u ben buraya yazdım tamam 19'u ben buraya yazdım. Hatta 19'u yazmayalım şöyle diyelim bir tanesi sıfır olacak ortada kesin bir eksi 1 olacak bir artı 1 olacak bir eksi 2 olacak bir artı 2 olacak tamam mı artı 2'lerin artılarını yazmamıza gerek yok. Daha sonrasında 3 yazalım ve eksi 3 yazalım bak şu an bu yazdıklarımın tamamının toplamı kaç biliyor musun sıfır. Bu yazdıklarımın toplamı sıfır arkadaşlar Peki nereden sıfır hocam ve topla -3 artı 3 -2 artı 2 -1 artı 1 sıfır. hepsi sıfır zaten Peki 19 tane ardışık yazacağım ve toplamları ne olacak dedik 19 olacak dedik bunu da unutmayalım. şimdi o zaman o zaman ben şunu şu şekilde gösteri gösterdim ya sana Anladın ben bunu biraz küçülteceğim e, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedim Tamam mı? Bu tarafa doğru da gelelim şimdi Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 4 Şunları birazcık şu tarafa taşıyalım Eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 Kaç tane sayı oldu? 8 tane şurada var 10 tane burada var 18 Bir tane de burada var 19 tane sayımız var Çok güzel bak şimdi bunları toplarsan sen Eksi 8'den artı 8 Eksi 7 artı 7 Yani şunların hepsi de Şunları götürecek zaten E götürdü götürdükten sonra E sıfırın zaten hiçbir hükmü yok Şunları topla bakayım ne yapıyor 19 mu yapıyor Ardışık 19 tane sayının toplamı eğer 19'sa onu bu şekilde bulabiliriz Sadece ve tek türlü Şimdi demiş ki bize bu 19 tane sayının şu sayıların çarpımı nedir? E ben bunları çarparsam ortada bir tane sıfırımız yok mu? O sıfır bunların alayını götürür ve sıfır yapar zaten. Çarpımın sonucu. Umarım anlaşabilmişizdir. Tamam. Onuncu örnek. 36 tane ardışık tek tam sayının toplamı 6 üzeri 4 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü kaçtır? Demiş. Şimdi gençler. Birazcık yorum yürütelim tamam mı? Eğer elinde bunu her zaman yap tamam bu senin e, gizli taktiğin olsun. Eğer burada büyük bir sayı varsa sen büyük sayılara işte 36 tane sayıyı kafanda canlandırman zor tabii. Tamam yani ben de canlandıramam. Zorlanırız bir yerde bu da beyin yani tamam mı? Sen bunları minimize et. Yani bu ne demek? Biraz böyle az sayılı düşün bunları. Az sayılı nasıl düşüneceğiz hocam? Şöyle yapacağız bak. 4 tane sayı düşünün. 1, 2, 3, 4 Şimdi sen bunların en küçüğüne A dersen örnek veriyorum. En küçüğü A ise. Şu ne olur? Bu tek sayı şimdi. Bu da tek olacak ya. A artı 2 olur. Bu ne olur? A artı 3 olur. Bu da A, A artı 3 değil pardon. A artı 4 olur. 2'şer 2'şer artı Çünkü tekrar. A artı 4. Bu da A artı 6 mı olur? Şimdi bu ne demek biliyor musun? Bak. Güzel bir şey bulduk. Ben birinci sayıdan itibaren 4 tane sayı varsa son sayıya en büyük sayı ulaşmak için 1 2, 3 tane 2 arttırırım. 3 tane 2 artırınca da 6 artıyor zaten. Şimdi bak terim sayısı burada 4'tü. Ben birinci sayıdan son sayıya ulaşmak için 3 defa arttırma işlemi uyguladım. Tamam mı? E şimdi birazcık düşünelim. Benim 36 tane sayım yok mu? Var. X sayı A olsun. Peki ben son sayıya 36. sayıya ulaşmak için 35 kere 2 arttırırım. 35 kere 2 yani 3. 70 mi arttırırız, 35 tane 2 arttırırız, yani 70 mi arttırırız. Demek ki benim son sayım a artı 70 olacak. Şimdi burada olayı bitirdik aslına bakarsanız. Nasıl biliyor musunuz? Şu şekilde. Terim sayımızı zaten vermiş. Terim sayısı 36 bölü 2 çarpı son terim a artı 70, a artı 70. İlk terim a. Ve bunların da toplamı neymiş? 6 üzeri 4. 6 üzeri 4 ne demek? Yan yana 4 tane 6'nın çarpımı demek değil mi? Bak soruyu bitirdik. Geriye bulunması gereken sadece bir A kaldı. A'yı bulunca zaten en büyüğünü de bulmuş olacağız. Şimdi 36 demek 6 kere 6 demek. Bunu sildim. 6 kere 6'yı karşıdan da sildim. İçeriye bakarsanız burası 2A artı 7. 70. 2A artı 70'i 2'ye bölerseniz A artı 35 gelir. A artı 35 kaçmış? 6 kere 6 36'ymiş. O zaman A kaçtır? Neye 35'e gidersen 36 olur? Tabii ki 1'e. Demek ki benim en küçük terimim 1'miş. En büyük terimim de 71'miş. Cevap bu olacak sevgili gençler. Farklı şekillerde belki düşünsek şimdi 1 saat düşünsek 10 tane farklı yöntem buluruz ama e, benim aklıma ilk gelen yöntem buydu ve bence güzel de bir yöntem oldu. Yani kafamızdaki ufku genişletecek bir örnek oldu diyebilirim. 11. örnek 1'den N'ye kadar olan sayıların toplamı 12 N eşitliğini sağlayan N kaçtır diye sormuş. Dikkatli dinliyorsunuz. Birden N'ye kadar olan sayıların toplamı normal şartlar altında neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2 değil miydi? Değil mi? Eşittir bu da kaçmış? 12 çarpı N'ymiş? E şimdi N'nin ben pozitif olduğunu biliyorum ya. N sayısı birden büyük pozitif olduğunu biliyoruz. O zaman her iki taraftaki çarpım durumundaki N'leri götürebilirim. Yani bu gitti mi? O zaman bu da gitti. Demek ki şuradaki N artı 1 var ya. N artı 1'i 2'ye bölünce 12 geliyormuş. İse şu 2'yi alırız. Burada ne durumunda 2? Bölüm durumunda değil mi? Karşıya nasıl geçer? Çarpım olarak geçer. Demek ki n artı 1 eşittir. 12 kere 2'den 24'müş. O halde neye kaçtır? 23'tür. Bize neyi sormuştu? Neyi sormuştu? Cevap neymiş arkadaşlar? 23. 12. örnek. n bir doğal sayı olmak üzere. 1'den N'ye kadar olan sayıların toplamına A demiş. 2'den N'ye kadar olan sayıların toplamına A demiş. 5'den N'ye kadar olan sayıların toplamına da B demiş. Tamam. Eyvallah güzel. Ee, şimdi gençler. Şöyle bir şey yapsak. Sizle beraber. Hoş olmaz mı? Bak. 1, 2, 3 ve 4'ü ben şuraya eklesem. Böylelikle ne olur biliyor musun? Bak 1'den N'ye kadar olan sayıların toplamı olur. Yani ne demek hocam bu? Ne demeye çalışıyorsun? Üsttekinin aynısı olur. 1'den n'ye kadar 1'den n'ye kadar Yani diyor ki şu 1, 1 artı 2 artı 3 artı 4 nedir Toplamı 10 yapar Şimdi o zaman şöyle desek Şurası neydi arkadaşlar B'ydi 10'a Bak şurası B'ydi değil mi sorunu bana verdiği kısım bu 10'a B ekledim Ve sonuç ne oldu A'nın aynısı oldu Demek ki 10 artı B eşittir A'ymış Bu B'yi karşıya atarsam A-B eşittir 10 olur bir de a artı b biz vardı a artı b kaçmış arkadaşlarım 370 miymiş a çok güzel hadi toplayalım bunları En sevdiğimiz iş değil mi b'lerin direkt gitmesi ve a'yı da soruyor ya muhteşem a ile a'yı topladık 2a 370'e 10 ekledim 380 2 tane a 380 ise tabi ki a kaçtır arkadaşlarım 190'ın ta kendisidir Devam mı devam 13. örnek 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 11'in karesi bunların her birinin 11'e kadar olan sayıların kareleri toplamı neymiş? S'ymiş arkadaşlar. Olarak veriliyor. Şu cepte dursun. Şöyle yapalım. Pekala. Yukarıdaki toplama işleminde her terim bir azaltılıp toplama işlemi yeniden yapıldığında da sonuç ne oluyormuş? M oluyormuş. Buna göre M'nin S cinsinden eşiti. Şimdi düşünelim biraz. Benim elimde, şu kısmı bir daha sileyim. Şunu şuradan alalım gençler. Hop. Alalım ve şuraya şöyle yapıştıralım. Tamam. Şimdi şöyle de büyütelim. Her terimi bir azaltacakmışız. Azaltalım bakalım. Biri bir azalttım. Tamam mı? Sıfırın karesi yaptı. İkiyi bir azalttım. Birin karesi yaptı. Birin karesi yaptı. Sonra... 2'yi bir azalttım. Ha, onu yapmıştık. 3'ü 1 azalttım. 2'nin karesi. 4'ü bir azalttım. 3'ün karesi. karesi. Artı nokta nokta nokta. 11'i bir azalttım. onun karesi. Bu da neymiş arkadaşlarım? M'ymiş. Peki. Peki. Ona da eyvallah. Bak şimdi. Şu kısım var ya. 0'ın karesi demek ne demek? 0'ın karesi. Hocam bu zaten 0 ya. 0'ın karesi 0. Gitti. Şurada da. 1'in karesi. 2'nin karesi. 3'ün karesi. 4'ün karesi. Burada. 1'in karesi 2'nin karesi 3'ün karesi Nokta nokta nokta 10'un karesi artı 11'in karesi yazalım eşittir S olsun kabul mü Ve daha sonrasında Bu ne arkadaşlar S Yani şuradaki 10'un karesini yazmamışız ya Onu ben ekledim tamam mı Daha sonrasında şu kısmı görüyorsunuz 1'in karesinden 10'un karesine Kadar olan kısım 1'in karesinden 10'un karesine Kadar olan kısım neymiş M'ymiş arkadaşlar ben bunun üzerine 11'in karesi kaçtır 121 mi ekleyince ne geliyormuş s geliyormuş bana neyi sormuş m'nin s cinsinden yani diyor ki m'yi yalnız bırak karşıda da s'li bir ifade olsun diyor m'yi yalnız bırak nasıl yalnız kalır bu 121 karşı atarım. İse, m eşittir s eksi 121 dersem bak m'yi yalnız bıraktım karşıda da s'li bir ifade var demek ki benim cevabım ne olacakmış gençler m eşittir S 121 olacakmış derim tamam gayet tatlı ve hoş bir soruydu sen de bu şekilde çözüm yaptıysan ne alem devam edelim 14. örneğimizde 1 2 artı 3 4 artı 5 6 nokta nokta nokta 23 4 bu işlemin sonucu nedir şimdi şanslıyız neden birinci sayılar hep tek ikincisi çift tek çift tek çift ve sonu da tek çift olarak devam etmiş ve bitmiş böyle başlamış böyle bitmiş e çok güzel çünkü birden ikiyi çıkarırsan eksi bir gelir üçten dördü çıkarırsan da eksi bir gelir beşten altıyı çıkarırsan da eksi bir ve yirmi üçten yirmi çıkarırsan da eksi bir gelir peki bizim burada kaç tane sayımız vardı yirmi dört tane sayımız vardı ve ben ben az önce hani şunları grupladık ya Kaçarlı kaçarlı grupladık arkadaşlar Biz bunları 2'şer 2'şer grupladık Ve 2'şer 2'şer grupladığımıza göre Ben 24'ü 2'ye bölersem Toplam 12 tane grup oluşmuştur derim Ve her grubun toplamı Her grubun toplamı Kaçtır sevgili arkadaşlarım? Az önce bulduk Eksi 1'di değil mi? Her bir grubun toplamı Eksi 1'di Dolayısıyla 12 tane grup var ve her birinin toplamı eksi 1 ise bunların alayının toplamı 12 kere eksi 1'den eksi 12'dir deriz. Cevabımız da bu olur arkadaşlar. Tamam. Devam. İki tane daha notumuz var. Bu iki notta da <gülüyor> şunlar arkadaşlarım. 2'den başlayıp 2'den başlayan çift tam sayıların toplamı formülü. Şimdi aslında bunu formülü biz çıkarabiliriz. Nasıl çıkaracağız? Gençler bunu bir iki parantezine alalım mı? Şu şekilde. 2 çarpı bak şurada ne kalır? 1 artı. Şurada ne kalır? 2 artı. Şunda 3 kalır. Sonra 4 kalır. Nokta nokta nokta. Şurada ne kalır arkadaşlar? Bakın ne kalır? Peki şimdi benim size sorum şu. Ee, içe, iç kısım var ya şurası. Şurası. Bunların toplamının formülünü yani birden neye kadar olan sayıların toplamının formülünü sen biliyorsun. Neydi bu? N çarpı n artı 1 bölü 2 idi e bir de burada çarpı 2'miz var bu çarpı 2 ile beraber şu 2 ile şu 2 birbirini götürürse demek ki bizim formülümüz bakın elimizde kaldı böylelikle n çarpı n artı 1'miş n çarpı n artı 1'miş arkadaşlarım şu kural sen burada n çarpı n artı 1 diyor ya mesela hemen bir tane örnek oluşturalım 2 artı 4 artı nokta nokta nokta 12 diyelim tamam mı Bunların toplamını nasıl bulacaksın? Hemen bak, n çarpı n artı bir diye 12 çarpı 13 yazacağız, değil mi? he Hadi söyle bakayım, değil mi? Böyle bir şey yapmıyoruz. Aman dikkat, ben öğrenciyken hemen atlamıştım mesela. Şu an anılarım depreşti. Atlamıyoruz sazan gibi. Ben atlamıştım, sen atlama, tamam mı? Bak şimdi, 2n diyor ya buraya. Bak bu 2n aslında. 2n 12 ise, n kaçtır? 6'dır Şimdi formüle yerine yazacaksın. 6 çarpı 7'den cevap ne olacak? 42 olacak. Ancak bu şekilde bulursun tamam mı? O yüzden böyle sazan gibi atlamalara mahal vermeyeceksin. Şöyle küçültelim ve devam edelim. Şu ne? Bunu nasıl hallederiz? 1, 3, 5, 7, 2, ne, eksi 1. Bunu nasıl hallederiz arkadaşlarım? Bunu da sevgili gençler şu şekilde düşüneceğiz. Bakın iyi dinliyorsunuz. Burada arkadaşlarım. Ee, tabii farklı yöntemler geliştirebiliriz. Sıkıntı yok. Mesela buna bir ekleyin 2. Buna bir ekleyin 4. Buna bir ekleyin 6. Buna bir ekleyin 8. Şuna bir eklerseniz ne olur? 2 ne olur? Yani aslına bakarsanız her birine bir eklediğim zaman nokta nokta nokta. Üsttekinin aynısı olmadı mı? Vallahi oldu. O zaman üsttekinin aynısı ise en çarpı en artı 1'dir ama bir eklersem böyle oluyor cevap. Şimdi o 1'leri geri almam lazım benim. Burada kaç tane terim var? Burada arkadaşlarım n tane terim vardı bakın gördüğünüz üzere. O zaman n tane 1 eklemiş oluyorum. n tane 1 de n yapar. O n'yi geri çıkarmamız lazım. Peki geri çıkaralım ama böyle formül mü olur? Ve saçmalamayın bak şöyle dağıtın bunu. n kare artı n. Bir de burada eksi n'imiz var. Artı n eksi n birbirini götürüyor ve formülümüz ne oluyor? n kare oluyor. Demek ki sevgili gençler işte bizim. Buradaki 1 sayısından başlayıp ardışık artacak biçimde 1'den başlayan ardışık tek sayıların 2 ne eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı da n kareymiş diyoruz. Bu iki formülü de unutmayın. Size kolaylık da sağlar, hız da sağlar. Sevgili gençler tabi en önemlisi formüllerin nereden geldiğini bilmektir. Onu da aklınızdan çıkarmayın. 15. örneğimiz bizim. Ardışık ilk 20 pozitif çift tam sayının toplamı x. Şimdi ardışık ilk 20 pozitif çift tam sayı. Ne demek bunlar? Yani diyor ki 2'den başla diyor. 4, 6, nokta, nokta, nokta. ilk 20 tanesi demiş ya. 20. çift sayı nedir? Bak birincisinde 2 kere 1 dedik. İkincisinde 2 kere 2. Üçüncüsünde 2 kere 3. O zaman 20.sinde 2 kere 20 dersin 40'a kadar gider. Çok güzel. Şimdi... İlk 20 tanesinin toplamı neymiş X'miş Ardışık ilk 20 pozitif tek sayının Toplamı da Y Yani 1, 3, 5 Nokta, nokta, nokta Nereye kadar gideceğiz? 39'a kadar gideceğiz Bunda neymiş arkadaşlar? Y'ymiş Şimdi bana diyor ki X'ten Y'yi çıkar Hadi çıkaralım o zaman Tabi Şu hareketi yapmayın mesela Ben sana şunu göstermeyeyim Şunu yapan öğrenciler mutlaka olacaktır Aman dikkat edin Yanlış işlem yapmıyorsunuz bakın ben onu ondan bahsetmiyorum yanlış işlem yapmıyorsunuz ha Yine doğru yapıyorsunuz da Yani şöyle tutmanıza gerek yok ben onu göstermeye çalışıyorum size 2'den 40'a kadar olan e, pozitif tam sayıların toplamı çiftlerin toplamı ne diyorduk çiftlerin toplamına İşte hocam n çarpı n artı 1'dir burada ne eşittir 20'dir dolayısıyla işte 20 çarpı 21 x olacak y'yi de 2n eksi 1 39 sa n yine 20'dir demek ki bu da 20'nin karesi olacak ben bundan bunu çıkarırsam x eksi y'yi bulurum hayır bu şekilde yapmayacağız şöyle yapacaksınız bak bunu görmeniz lazım şunları bir temizleyeyim bakın arkadaşlar uğraşmaya gerek yok üsttekinden alttakini çıkarırsanız eğer x eksi y kalır elinizde 2'den 1'i çıkardım 1 4'ten 3'ü çıkardım 1 6'dan 5'i çıkardım 1 hep 1 geliyor Hatta 40'tan 39'u çıkar o da bir. Kaç tane 1 var burada? E 20 tane, 20'şer tane değil miydi sayılar? 20 tane 1 var. 20 kere 1 ne yapar? 20 yapar. Bu da bize x-eksiye -X farkını verir sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız da artık budur diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlarım. Konu testimize geçiyoruz. Ne zaman? Bir sonraki videoda. Yani yaklaşık... 1-2 saat sonra sizlere konu testini de çözmüş olacağım. Yaklaşık olarak 45-46 dakikalık bir ders oldu. Ardışık sayıları sadece bu konuyla kalmasın. Lütfen testini de çözün arkadaşlarım ve yine söylüyorum. Tekrar ediyorum. Sadece o testle de kalmayın arkadaşlar. Sadece o test kaldığınız zaman da olmaz o iş. Ne yapacağız hocam peki? Sana verdiğim ödevleri yapacaksın. O ödevlerden sonra ancak pekiştiğini ve aklında matematiğin yer ettiğini ve senin de kendi kendine artık matematik çözebildiğini fark edeceksin. Bunu da sakın unutma. Evet gençler sonraki videoda teste görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.